Dosyalarına hoş geldiniz. Şimdi size yeni dosyalarımı göstereceğim. Bunu yapmıştım. Old Freddy, Old Bonnie, Old Chica, Old Foxy, Old Golden Freddy yaptım. Bunları zaten size göstermiştim. Bir de men bir de Goku ile benim füzyonumu. Öyle. Neyse, şaka yaptım bugün. Dost. Yeni bir dosyaları bakalım şimdi. Ne yaptığımı size inanamayacaksınız. Size göstereyim mi? İster misiniz? Ha? İster misiniz? Evet, göstereyim elbette. Ve karşınızda Nightmare Freddy, Patron Freddy. Toy Freddy ve Freddy My Little Pony's Arts Jinx. Evet. Oyun oyun yeni çıkmış. Ben de oyun oynayacağım sizin için ya da ben oynayayım. 3 boyutlu karakterler Ponyville'de tin tin tin tin geziyor. Yani yerimizde oturmuyoruz elbette. Ne olacak? Bakın yeni şeyler eklenmiş Freddy'nin ayağı kopmuş Şurada ayağı kopmuş Burada da iskelet ayağı var İskelet kolu var Yalnız süper gri kolları var Or Onlar kablo işte Bu da gözleri kırmızı gözleri var Yüzük bir kopmuş Yarısı kopmuş Onun bir, ya bir yarısını almışlar yüzünü Bu da patom Freddy Bunun tek bir kolu kopmuş. baltayla vurdular Kolunu kopardılar Spring Trap gibi aynı. Nightmare Freddy de bilirsiniz, ekokolu koptu, ağzı böyle açık kaldı. Freddy'ninki ikisi çok kazıcık kal kalmış. Evet, süper dosyalar bunlar. Ben de böyle olmak isterdim. Şimdi. Okey arkadaşlar, sadece de karanlık oluyor. O yüzden şimdi. Korku oyunu oynayacağız. Korkmama challenge yapacağız. Korkmama challenge biliyorsunuz yapmıştık. Şimdi elimizde bir fener var. Ve objekleri bulacağız. Freddy bizi yakalamadan önce bir tane bulduk. Evet. Objek tamam. Diğer objeyi de bulduk. korkmama challenge oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dur kapatayım. Açık durmasın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Korkmama challenge ve dosyalarımıza baktık. Hepinizi seviyorum. Siz siz Yeni oyunu oynayın benim için. Ve bana yorumlarda yazın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.